Evet, artık olasılık dağılımı nedir biliyoruz. Olasılık dağılımı ayrık veya sürekli olabilir. Ve biz buna olasılık yoğunluk fonksiyonu diyoruz. Şimdi en çok karşılaşılan birkaç örnekle başlayalım çalışmamıza. Diyelim ki bir madeni paramız var ve bu hilesiz hurdasız bir para ve ben bunu 5 defa atacağım. Ve tesadüfi değişkenimi yani x'i şu şekilde tanımlayacağım. Büyük harfle olacak x, evet ve x eşittir 5 atıştan sonra gelen tura sayısı olsun. Peki paraların hepsini birden atıyorum, belki 5 tane param var ve hepsini aynı anda atıyorum ve turaları sayıyorum. Ya da bir tane param var onu 5 defa atıyorum, neyse çok uzattım evet onun, bunun pek bir önemi yok. Ama diyelim ki bir tane param var ve 5 defa atacağım üst üste. Ve bu benim tesadüfi değişkenimin tanımı olsun. Bildiğiniz gibi, tesadüfi değişken, normal bir değişkenden biraz farklıdır. Daha çok bir fonksiyondur. Bir deneye bir rakam verir ve bu baya kolay. 5 atıştan sonra kaç defa tura geldiğini sayarız ve bu bizim tesadüfi değişkenimiz x'tir. Şimdi biraz düşünelim, bakalım burada değişik sayılar elde etme olasılığımız nedir? Evet, x'in büyük x'in büyük harf x'in sıfır olma olasılığı nedir? Yani 5 defa attıktan sonra hiç tura gelmeme olasılığı nedir? Bu aslında tüm atışlarda tura gelmesinin olasılığı ile aynıdır. Bu biraz olasılık tekrarı oldu. Hepsi tura olacak ve bu turaların her birinin olasılığı nedir? Tabii ki 1 bölü 2'dir. O zaman 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 ve çarpı 1 bölü 2. Bu da eşittir. 1 bölü 2'nin beşinci kuvveti. 1'in beşinci kuvveti 1. Bölü 2'nin beşinci kuvveti 32. Evet, gayet güzel. Şimdi şunun olasılığı nedir? Biraz olasılık tekrarı olacak. Düşündüm ki ne yapmak istediğimiz hakkında bir fikrimiz oluşsun ve ayrık olasılık dağılımı nasıl oluşur bir görün. Şimdi sadece bir tura gelme olasılığı nedir? Bu ilk tura olabilir. Tura yazı, yazı, yazı, yazı olabilir ya da ikinci atış tura gelebilir. O zaman yazı tura yazı yazı yazının olasılığı olur ve böyle gider. Bu tek tura, 5 yerden herhangi birinde olabilir. Bu pozisyonlardan her birinin olasılığı nedir? Şimdi, turanın gelme olasılığı 1 bölü 2. Sonra, yazının gelme olasılığı da 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Demek ki, bu pozisyonlardan her birinin olasılığı 1 bölü 32'dir. Tıpkı, bu durumun olasılığı gibi. Aslında bir tura ve dört yazının herhangi bir sıralamasının olasılığı 32'de 1 olacak. Aslında 32 olası senaryo var. Onun için bunun olasılığı 32'de 1. Bunun olasılığı 32'de 1 ve böyle durumlar olabiliyor. Çünkü tura bu 5 noktadan herhangi birinde olabilir. O zaman sadece bir tura gelme olasılığı eşittir 5 çarpı 1 bölü 32. Bu da eşittir, 5 bölü 32. Gayet güzel, şimdi durum iyice ilginçleşiyor. Şu durumun olasılığı nedir? Bunların her birini farklı renkle yapacağım şimdi. Tesadüfi değişkenimin 2 olma olasılığı nedir? O zaman parayı 5 kere atacağım ve sonunda tam olarak 2 tura gelme olasılığı nedir? Şimdi durum biraz daha ilginçleşiyor. O zaman bütün pozisyonlar ne olabilir? Tura tura, yazı yazı yazı olabilir. Tura yazı tura, yazı yazı olabilir. Ve bu, şimdi düşününce bu iki turayı yerleştirebileceğimiz bir sürü yer çıkıyor ve durum biraz karışmaya başlıyor. Burada yaptığımız gibi senaryolarla bu soruyu çözemeyiz. Yapabiliriz ama çok uzun sürer ve bayağı karışır. Bir şey fark etmeniz lazım. Her bir senaryonun gerçekleşme olasılığı 32'de 1. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2, çarpı 1 bölü 2, çarpı 1 bölü 2. Yani her birinin olasılığı, 32'de 1. Bizim bulmamız gereken ise, bu senaryolardan kaç tanesi bize uyuyor, yani 2 tura durumunu karşılıyor. Esas olarak 5 defa paraya attığımızı varsayalım ve bunlardan 2 tanesi tura gelsin. Bütün atışların şu sandalyelerde oturduğunu hayal edelim. Ve şu iki sandalyeye hangi atış oturursa otursun her zaman tura olacak. O ikisi tura atışı olacak. Oturma sıraları da önemli değil. Evet buradan bir yere varmak istediğimi fark etmişsinizdir tahminen. Binom teoremi ve benzeri hakkında konuşacağım için belki biraz olasılık videolarına bakmak istersiniz eski olasılık videolarına. Bu konuya biraz daha derinlemesine bakacağız. Bu şekilde düşünürsek binom katsayısı da daha anlamlı hale gelmeye başlıyor. Şimdi düşünürsek, tamam 5 tane turam var, pardon 5 atışım var. Peki hangi atış ilk tura olacak? 5 tane ihtimal var. Bunu değişik renkte yapayım yine. Birinci turanın hangi atışta çıkacağı veya hangi pozisyonda olacağı hakkında 5 ihtimal var. Peki ikinci tura için kaç ihtimal var? İlk atışımız tura sandalyelerinden birini kullandı. Otur. Düzeltiyorum, ilk tura sandalyesi, ilk tura noktası atışlardan birinde kullanıldı. Şimdi 4 atış kaldığına göre, bu 4 atıştan biri ikinci tura olacak. Bunu da gördünüz. Birinci atış tura olsun dedim ve daha sonraki 4 atıştan biri de yine tura olacak. Ya da şöyle derim, tamam bu ilk tura. Bundan sonra bu, bu ya da bu ya da bu tura olacak. Demek ki sadece 4 ihtimal var. Söylemek istediğim şey şu. İlk turanın yerleşebileceği 5 farklı yer varken ikinci tura için 4 farklı pozisyon olabilir. Bu konuda biraz düşünün. Şimdi kafanızı yorun. Böyle saydığımız zaman sıraya bağımlı gibi oluyoruz ama aslında aslında hangi atışta kaçıncı tura geldi önemsiz. Biz bu birinci tura ya da ikinci tura demiyoruz. İkisi de tura farkı yok. Buna tura koltuğu 1, diğerine de tura koltuğu sandalyesi 2 diyebiliriz. Ya da tam tersi olabilir. Burası ikinci turanın yeri olur, burası da birinci turanın. Bunu söylüyorum ki, permütasyon ve kombinasyon dağılımlarını fark edin. Sıra bizim için önemsiz. Aslında bunun olabileceği iki farklı şekil var. Onun için ikiye böleceğiz. Aslında 2 faktöriyel kadar şekil var. Eğer 3 tane olsaydı, 3 faktöriyel yapardık. Size nasıl yapacağımızı göstereyim. Bu eşittir 5 çarpı 4, yani 20 bölü 2. O da 10 eder. Demek ki 32 şekilden onun da tam olarak 2 tura var. O zaman 10 çarpı 32'de 1 eşittir 10 bölü 32. O da neye eşittir? 5 bölü 16. Şimdi bunu binom katsayısı cinsinden yazalım. Buradaki bu sayı eşittir 5 faktöryel bölü, evet 5 çarpı 4 ne eşittir? 5 faktöryel eşittir 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 dir, değil mi? Sadece 5 çarpı 4 istersem yapılacak şey 5 faktöryeli 3 faktöryele bölmek. Bu da eşittir 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Böylece elimizde 5 çarpı 4 kalır. Bu da bununla aynı şey. Ve sıra bizim için önemli olmadığı için burada 2 istedik. Aslında bu 2 faktöriyel. Birazdan size göstereceğim. 2 faktöriyel çarpı 1 bölü 32. Bu değişkenimizin 2 tura gelme olasılığıydı. Şimdi tam 3 tane turanın olasılığı nedir? Yani x'in 3 olma olasılığı nedir? Aynı mantığı kullanarak birinci tura 5 atıştan herhangi birinde gelebilir. İkinci tura daha sonraki 4 atıştan birinde gelecektir. Üçüncü tura ise geriye kalan 3 atıştan birinde olacak. Peki bu 3 atışı kaç şekilde yapabiliriz? Genelde 3 şeyi kaç şekilde yerleştirebilirsiniz? Cevabı 3 faktöriyel. Bunu düşünerek bulabilirsiniz ya da hazırladığım olasılık videolarına bakabilirsiniz. Eğer, A, B ve C harflerini alırsanız, bunları 6 şekilde yerleştirebiliriz. Bunları, turaların yerleri olarak farz edelim şimdi. Ve sıra bizim için önemli olmasın. A, C, B de olabilir, C, A, B de olabilir, B, A, C ya da B, C, A... Evet, son olarak hangisini yapmadım? C, B, yapmadım değil mi? Evet. Demek ki, 3 şeyi 6 değişik şekilde yerleştirebiliyoruz. 2'ye bölmemizin nedeni, bu 6 seçeneği aynı şey gibi gördüğümüzden 2 kere saymamak içindi. Hangi pozisyonda tura yerleşmiş bizim için önemli değil. Onun için 3 faktöriyeli kullandım. Bu aynı şey. 5 çarpı 4 çarpı 3. Bu 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel olarak yazılabilir. Sonra bunu 3 faktöryele böleriz. Bu, budur. 3 faktöryel eşittir, 3 çarpı 2 çarpı 1. 3'ler sadeleşir, burası 2 olur, burası 1 olur. 5 çarpı 2 eşittir yine 10. Her pozisyonun 32'de 1 olasılığı var. Onun için yeniden 5 bölü 16 çıkar. Bu enteresan. 3 tura elde etme olasılığı ile 2 tura elde etme olasılığı aynı. Bunun nedeni, bunun aslında birçok nedeni var. Aslında düşünürseniz 3 tura çıkmasının olasılığı ile 2 yazı çıkmasının olasılığı aynıdır. Ve 2 yazı gelmesi ihtimali ile 2 tura gelmesi ihtimalinin aynı olması lazım. Rakamların böyle çıkması makul. Evet, neredeyse tamamız. x'in 4'e eşit olma olasılığı nedir? Daha önce kullandığımız formülü kullanabiliriz. Biliyorsunuz, 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. Ve bu 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2, 4 şeyi kaç değişik şekilde yerleştirebiliriz? Cevabı 4 faktöriyel. 4 faktöriyel buradaki bu şey. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunlar sadeleşir ve cevap 5 kalır. Her bir senaryonun 32'de 1 olasılığı var. Ve cevap 5 bölü 32 olur. Ve bir kere daha gördük ki, 4 kere tura gelmesi olasılığı ile 1 kere tura gelme olasılığı aynıdır. Bu da mantıklı. Çünkü, 4 defa tura gelmesi demek, 1 kere yazı gelmesi demektir. Ve dersiniz ki, o 1 yazı nerede olacak? 5 farklı yerde olabilir. E Her yerinde, 32'de 1 olasılığı vardır. Ve son olarak, x'in 5'e eşit olmasının olasılığı nedir? 5 tane tura geliyor. Biliyorsunuz ki, tura Tura, tura, tura ve tura olacak. Her birinin 1 bölü 2 gelme ihtimali var. Hepsini çarparız ve 1 bölü 32'yi buluruz. Ya da düşünürseniz toplamda bu turaları ve yazıları 32 farklı şekilde yerleştirebiliriz. Ve bu da onlardan bir tanesi. Bu onlardan 5'iydi, bu onlardan 10'uydu. Neyse işimizi yaptık ve şimdi olasılık dağılımı grafiğini çizebiliriz. Evet ama vaktimiz kalmadı. Buna bir sonraki videoda devam edeceğiz. Eğer isterseniz bir sonraki videoyu seyretmeden önce çizebilirsiniz. Evet yakında görüşmek üzere.